Size bu videoda a üzeri eksi b'nin, neden 1 bölü a üzeri b'ye eşit olduğunu anlatacağım. Size bu konuyu anlatmadan önce bunun bir tanım olduğunu bilmenizi istiyorum. Bu tanımı kimin bulduğu belli değil. Matematik alanında çalışan çok kişi var. Bunlar zaman içerisinde bir araya gelmiş bilgilerdir. Bunu tanımlamışlar. Neden tanımladıklarını ise birazdan size göstereceğim. Size bu nedenlerden birini göstereceğim ve ona bakarak neden bunun iyi bir tanım olduğunu anlayacağız. Çünkü üstlü sayılarla ilgili başka kuralların hepsi bu kuralla tutarlı olacaktır. Şimdi pozitif bir kuvvet düşünelim. a üzeri 1, a kare, a küp ve a üzeri 4 pozitif kuvvetlerdir. a üzeri 1 kaçtır? a üzeri 1'in a olduğunu söylemiştik. a kareyi bulmak için ne yapmıştık? a ile çarpmıştık değil mi? a kare eşittir, a çarpı a. Peki, a küpü bulmak için ne yapmıştık? Tekrar a ile çarpmıştık. a üzeri 4'e ulaşmak için yine a ile çarpmıştık. Başka bir şekilde düşünürsek, kuvveti düşürdükçe ne yapmış oluyoruz? Sonucu 1 bölü a ile çarpıyoruz. Yani a'ya bölüyoruz. Aynı şekilde düşürmeye devam ettikçe, a'ya bölüyoruz. a kareden a üzeri 1'e giderken yine a'ya bölüyoruz. Şimdi bu diziyi a üzeri 0'ı bulmak için kullanalım. Bu zor olan ilk işlem, a üzeri 0. Diyelim ki bir matematikçisiniz ve a üzeri 0'ı tanımlamanız gerekiyor. a üzeri 0 belki 17'dir, belki de pi sayısıdır, kim bilir. a üzeri 0'ın kaç olduğunu siz bulacaksınız. Peki, bu diziyi a üzeri sıfırda da devam ettirsek güzel olmaz mı? Kuvveti her düşürdüğümüzde a'ya bölüyorduk. Yani a üzeri 1'den a üzeri sıfıra geçerken sonucu a'ya bölsek güzel olmaz mı? E, neden denemiyoruz? Yani a üzeri 1'i a'ya bölmüş oluyoruz. a üzeri 1, a'ya eşit olduğu için aslında işlem a bölü a oluyor. Bu da 1'e eşittir. Bir sayının sıfırıncı kuvveti bu yüzden 1'e eşittir. Çünkü bir sayıyı kendisine bölersek 1 elde ederiz. E, bu oldukça mantıklı. Şimdi negatif kuvvetlere geçelim. a üzeri eksi 1 kaça eşittir? Tekrar bu şablonu devam ettirelim. Kuvveti düşürdüğümüzde a'ya bölüyoruz. Bir defa daha sonucu a'ya bölelim. 1 bölü a a üzeri 0'ı alıp, a'ya bölüyoruz. a üzeri 0 eşittir 1 bir ve 1'i a'ya bölmek de 1 bölü a demektir. Diziyi tam olarak açıklamak için bir örnek daha verelim. a üzeri eksi 2 nedir? Bu diziyi değiştirmemize gerek yok. Kuvveti her düşürdüğümüzde sayıyı a'ya bölüyoruz. a üzeri eksi 1'den a üzeri eksi 2'ye giderken yine a'ya bölüyoruz. Peki ne elde ettik? Eğer a üzeri 1'i a'ya bölersek, 1 bölü a kare çıkar. Bu şablonu sola doğru devam ettirebilirsiniz. a üzeri eksi b eşittir, 1 bölü a üzeri b'dir. Umarım bu video size üstü sayılarla ilgili biraz fikir vermiştir. Özellikle neden bir sayının sıfırıncı kuvvetinin 1 olduğuyla alakalı kafanızdaki soru işaretlerini gidermiştir. Bunun bir tanım olduğunu aklınızdan çıkartmayın. Birisi sıfırıncı kuvvetin bire eşit olduğuna karar vermiş. Ama iyi bir sebebi var. Bu sebep de gördüğünüz sayı dizisinin devam etmesidir. Negatif kuvvetlerin bu şekilde tanımlanması da bunun içindir. Bu dizinin asıl ilginç olan yönü ise bundan sonra üstlü sayılarla öğreneceğiniz bütün kurallar a üzeri sıfır ve a üzeri eksi b kuralları ile uyumludur. Umarım bu video kafanızı karıştırmamış ve ilk başta karmaşık görünen üstlü sayılar kurallarını sizin için basit hale getirmiştir.